Ali Asım Hocam bugün Adana Spor'un bir maçı vardı ve e, ne mutlu ki Adana Spor bugün galip geldi. E, bu maçı seyretmişsinizdir. Bu maç hakkındaki yorumlarınızla başlayalım isterseniz. Ya tabi şimdi her türlü kazanılan maç önemlidir yani. Sonuçta 3 puan uzun süredir de e, kazanılmayan bir takım var ortada. O yüzden hani moralmen e, 3 gün sonra oynanacak e, maç için de iyi bir moral oldu. Şimdi yani psikoloji zor böyle durumlarda. Bir tek biliyorsun Menemen'in yaptığı hatadan dolayı bir 3 puan kazanıldı. Ve uzun zamandır evet. da Balıkesir maçından sonra da kazanamayan bir takım var ortada. Yani her türlü şartlarda oyuncu ister istemez bazı şeyler demoralize edebiliyor zaten yani. Hani çocuklar bundan kurtulmuşlardır muhtemelen. Biraz daha rahat bir Akisar maçı oynayacaklar. Ama kolay değil. Sezon boyunca çok kolay değil işleri. O yüzden biraz daha fazla efor sarf etmek gerekiyor. Biraz daha pandemi sürecine dikkat etmek gerek. Ki Covid'e bulaşmamak gerekiyor her şeyden önce. Çünkü çok alternatif bir kadrosu olmayınca da takımların Covid dönüşlerinde otomatikman zorlanabiliyorlar. yani. Hocam bu sene pandemiden en çok etkilenen iki takım. Benim gözümde Altay ve Adana Spor. Ki Adana Spor dönüşte dediğiniz gibi iki galibiyet alabildi. Birisi Hükmem birisi de bugün. Akisar Sporlu oynayacaklar hafta sonunda. Akisar'da da çok büyük kadro rotasyonu yaşanıyor şu an. Muhtemelen gençlerde kurulu bir yani böyle gençlere Hı -hı. daha yakın bir kadro çıkacaklar. Adana Spor Aksar'da yener mi hocam hafta sonu sizce? Valla genç oyuncular daha çok koşacak, daha çok mücadele edecekler. Hani bu tür genç oynamamış oyuncularla e, bir şeylere ispatı gidecek oyuncu gruplarına e, şey yapmak zor. E, golün geciktiği her dakika e, Adana Spor için zor olacaktır zaten. O yüzden de hani bir erken gol biraz daha rahatlatacaktır diyorum. Yani o maç için o bugünkü maçın kazanılması çok büyük bir avantaj oldu. İnşallah da e, hafta sonu için iyi olur. Yani yoksa Geçen sene yaşanılan süreç tekrar adına spor için bir tehlike işaretleri gözüküyor yani. O yüzden de muhtemelen yönetimde devre arasında iyi takviye yapmak zorundalar yani. Çünkü geçen sene yaşananlar ortada. Tekrar bu sene yaşanmak istemiyorlarsa iyi de takviye yapmak zorundalar açıkçası yani. Hocam şimdi ben bir gazeteci olduğum için önce günün maçları konuşulur ondan sonra normal Hı -hı. programa geçilir. Ee, İstanbul Spor, Balıkesir Spor'u farklı geçti 5-0. O maçı seyrettiniz mi? Seyrettim ben, o maçı da seyrettim. Yani e, Hocam Balıkesir'de... Bir futbol futbol, futbol severim ben İstanbul Spor'u çok beğeniyorum. Özellikle son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladılar. Rokonun bir hayranıyım. Yani kendisiyle tanışmak <gülüyor> istiyorum o Rokon müthiş. Müthi. Bu lige gelmiş en iyi yabancı oyunculardan birisi. İstanbulspor İstanbul Spor değerlendirmesi ve bir Balıkçılık Spor değerlendirmesi de edeceğim hocam. Hmm, vallahi İstanbul Spor ligede çok iyi bir hani bir Adana Spor Mahallemi ettikten sonra çok iyi de başladılar açıkçası lige. Ondan sonra bir e, işte Trabzon'dan Hoca ayrıldı, Fatih Hoca'nın ismi geçti. Hani o dönem etkilemiş midir etkilememiş midir hani çok şeydir ama o dönem bir bocalama geçti. Onun üzerine e, biraz kötü gitmeye başladılar ama sonradan tekrar toparladı bu takım. Ve şu anda da bu ligin en iyi oyunlarından birini oynuyorlar açıkçası. E, bugünkü maçta kolay oldu yani. Penaltıdan sonra olay zaten çok değişti. Şey Balıkesir de balıkesirde kırılgan bir yapısı var. Yani hani e, çabuk kırılabilen çabuk demoralize olan bir takım orası da. Şimdi Cihat Hoca geldiğinden beri de hiçbir galibiyet alamadılar. O da bir kötü durum. Hani orada da bir değişik bir psikoloji var şu anda. Bir hoca değişikliği yaşadılar. Biliyorsun Mesut Hoca Akisar'a gitti. Oraya Cihat Hoca geldi. Hani e, İstanbulspor takımı bireysel olarak çok kaliteli oyuncular var. Geçen sene bu takımın bütün çoğu maçında oynayan Esnen bugün yedek kadro da oyuna girdi. Hani e, öndeki oyuncuları iyi, Roko çok iyi. Hani kaptan takımı çok iyi taşıyor. E, İbrahim Yılmaz bir ara e, formsuzdu, form tuttu. E, gol atmaya başladı. E, arkada kalecileri, geçen seneki kalecileri defansif anlamda da iyi işler yapıyor. Bugün atılan ikinci gol var uzaktan. E, çok keyifli goller de oldu açıkçası yani. E, o yüzden... Levent var çok kaliteli bir oyuncu. Geçen sene Demir siz de biliyorsunuz. Hani evet, İstanbulspor daha büyük bir, bir keyif vermeye başladı. Bir de devre arası için bir yabancı transferi yaptılar gene Arnavut Santrofor. Hani e, bu sene ben e, geçen sayın e, cumartesi e, akşamı Sayın Murat Sancak'la da oturduk Adana'da e, bir sohbet etme şeyimiz oldu. E, zamanımız oldu bayağı. E, takımları böyle de değerlendiriyor. Ben kendi adıma e, İstanbulspor'da bu ligin ilk isimde olabilecek kapasite olduğunu söyledim açıkçası yani. Hocam şimdi siz sevgili başkanın ismini getirince aşağısı kadar otomatikman Adana Demirler bizi çok takip ediyorlar. Kendisi e, devre arası planlarıyla ile ilgili bir şeyler anlatıldı mı? Yani şöyle söyleyeyim, Vallahi paylaşabileceğiniz anlattık, kadar. Anlattıklarını yapıyor zaten. Yani Ayısatide de aldılar zaten yani. Hani başkan bir iki tane daha oyuncu söyledi. Yani bu kadroya, bu kadroya inanılmaz takviyeler isimler söyledi başkan. Ondan sonra Ayı dedi aldı zaten. yani Biz bu ayı satıyı alacağını cumartesi günü söylediğinde biz orada öğrendik tabii ki başkanla. Yaklaşık bir ben, iki buçuk saat. ayı B plan olduğunu, A planlarında başka bir önce olduğunu biliyordum ama diğer olmamış demek ki hocam. Şimdi burada isim verip böyle taraftarları daha da şeklendirmeyelim ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi dediğim gibi e hani bu transfer işi çok yani çok da şeydir evet. zaten. O yüzden hani biz başkan sağ olsun bize samimiyetinden dolayı bir şeyleri paylaştı. Ama ayı dedi evet e aldı. Kendi başka planları da var. Onlardan da bahsetti. E şimdi e, Murat Başkan'la oturup karşılıklı bir şeyler konuşabildik. Yani bu tamamen Murat Sancan kendisiyle alakalı bir şey. Yani o yüzden de çok da e, şey, sev, saygı da duyarız. Biz severiz de kendisini zaten. O da bize sağ olsun sevgiyle karşılık verince uzun bir süre oturma şansımız oldu ve çok da şimdi... keyifli şeyler yaptık. Yani sohbetimiz oldu. Diye. Takımlar üzerinden Konu Onu... İstanbul Spor'dan Adana Demirece'ye tızıyla geçti ama ben bir İstanbul ilgili devam etmek istiyorum. Şimdi e, Süper Lig'e çıkacak takımları herkes böyle hem sosyal medyada hem e, ulusal spor kanallarında konuşurlarken genelde Giresun'u, Samsun'u, Altay'ı, Adana, Demirspor'u konuşuyorlar ama böyle İstanbul Spor bir geri planda kalıyor. Tuzla Spor'la İstanbul Spor geri planda tutuluyor. Şimdi benim bir teorim var. Ben bu sene bir İstanbul takımının Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum. Nedense e, böyle bir düşüncem var. Hani böyle aksinde düşünemiyorum. İstanbul Spor veya Tuzla Spor bu sene süperlik yapar mı? Vallahi ben net söylüyorum hani benim favorim o hani kadro olarak da tamam çok iyi kadroya sahip takımlar var ama biliyorsunuz hani bunları yönetip hani sahi içinde yönetmekle alakalı konuşuyorum tamamen hani bir oyun oynatabilmek bir felsefeye yerleştirebilmek şimdi bir kere her şeyden önce Sayın Ecmel Başkan Ömer oğlu inanılmaz Fatih Hoca'yı seviyorlar zaten her şeyden önce yani hiçbir türde bir kere hocanın orada hiçbir türlü bir sıkıntısı, bir tedirginliği yok yani her türlü sonuçta. Bir kere hoca orada rahat çalışıyor. Rahat çalışınca da e, her türlü hamlesini rahat yapabiliyor. Yaptığı hamlelerde işte bugün diyorum Eslem başka hangi takıma gitse TFF 1. Lig'de bank oynayacak bir oyuncu yani ama bugün ve geçen Şeyleri o hoca istediği gibi yapabiliyor. Bu da onun için çok büyük bir avantaj oluyor tabii ki yani. Hani, o yüzden hani benim burada ee, en büyük favorim açıkçası İstanbul Spor yani e, Gönül ister ki camia takımları Süper Lige çıksın ya ben de Eskişehir'de yaşıyorum Eskişehir sporuyum. bunu izlemiyorum ama hani böyle daha böyle güzel yönetilen hani maddi, ekonomik olarak e, kurumsal olarak daha iyi yönetilen kulüplerin Süper Lige kendini daha rahat attığını bunun da kara gümrük örne örneği de var geçen seneden hani camia takımları biraz daha zor gibi gözüküyor ee, Süper Lig yarışı bu sene biraz daha karışık. Sanki şey, bir de mi? bir şey daha ekleyeyim ondan sonra sevgili hocam. Bir de önümüz, geçen sene düşen olmadı. Süper Lig'den gelen takım olmadı. Dengeler daha yakın. Ee, bu sene biraz daha farklı hocam. Aslında işte geç, geçen sene e, Süper Lig'den düşen olmaması çoğu takımı cezbetti aslında. Belki evet. düşenler olsaydı öbür takımlar bu kadar belki kendisi "Aa biz burada hadi bu sene de biz çıkabiliriz." belki düşünmeyecekti atıyorum düşenlerle beraber en fazla iki tane üç tane takım daha bununla mücadele edecek ama düşen olmayınca bu sefer dediler ki aa düşen yok bari biz bu mevcut kadroya takviyelerle biz buradan çısırılalım diye bir zihniyet oluştu bence yani. O yüzden bütün takımlar güçlendi bence. İşte İstanbulspor transfer yapıyor giriyorsun, transfer yapıyor Tuzla yapıyor. iyi kadro kurdular. E Adana Demirspor'un kadrosu ortada. Hani bir dönem öğren bile bu takım bu grubun ondan önce Hani ben Adanaspor'dan 5 yemiş Altın Ordu. Bu, bu şeyde lider oldu yani. 3 hafta liderlerdi. Evet. Anlatabildim Altın mi? Hani şimdi geçen şu an 9 takımın ilk iki iddiası var hocam. 9 tane takımın ilk 2 iddiası var devre arasında. Hocamın yayın gelip gidiyor. Şimdi gelir. Heh, geldi şey hocam şey yayın. 9 tane takımın ilk 2 <gülüyor> <iki gülüyor> iddiası var hocam şu an. Ya e, diyorum ya hani şimdi çok süre değişti. Mesela geçen sene şampiyonluğuna bakın Hatay bir çıktığında bir sene önce final oynamış. Mevcut kadreyi korumuş. Bunun üzerine takviyelerle bir çıktı mesela yani. O yüzden hani e, burada yapacağınız devre arası takviyeler sizin takımınıza bir şey katacak tarzda oyuncularla hani e, hiç ummadığınız e, 3-5 maç, maç kazanan takım kesinlikle ilk ikinin içinden çıkacaktır yani. Çünkü puanlar birbirine çok yakın ama yendiğiniz rakiplerle puan farkını açtığınız anda sonraki mesafe çok kısa kalıyor zaten yani. ikinci yere başlayan takım 5'te 5 beş yaptığında geriye kalıyor 12 tane maçı. Yani bu 12 maçın en kötüsü 4'ünü fire verse geri kalan 8 tane maçtan alacağı puanlarla 60'ın üzerinde puan yapıp şampiyon olur yani. Yani o yüzden e, devre arasındaki takviye şampiyonla oynayacak aynı zamanda düşmeme oynayacak takımların takviyeleri çok önemli olacak yani. Bu mevcut kadro bu şey yapışında ben İstanbulsporu İlk çıktıkları sene de e, yayıncı kuruluşun programına katıldığımda orada da söylemiştim. Yani ilk şeyim ama e, öbür takımların işte Altay'ın bir, yani bir devamlılığı olmadı Altay'ın mesela. Yani hani bir 3 maç kazandılar işte bu hafta mağlup oldular bandırmaya. Şimdi bir bandırma ortada yok. Hani devre arası yapacakları takviyelerle hani 24 puan var, liderin 35 puanı var. Yani bandırma ne kadar yakalayabilir? onu da kadro kalitesi olarak çok iyi bir kadroya sahipler. Ama bir türlü onlarda bir e, seri yakalayıp ön tarafa gelemediler bir türlü yani. Şimdi Bandır mı 6'yı mı yani playoff'u mu hedefleyecek yoksa ilk 2'yi mi kovalayacak? Bunların hepsini yaşayıp göreceğiz zaten yani. Diyorum devre arası transferleri öyle böyle kim iyi yapıp bir şeyleri rayında götürürse ve iyi bir seri yakalarlarsa 3-4 maçlık seri e, bence bazı takımların alıp gitmesini sağlayabilir yani. Hocam e, az önce Fatih Tekke demiştik. Ben Fatih Hoca'yı e, tanımam ama Bursa Spor'la oynadıkları maçın ardından rakibini alkışlaması çok hoşuma gitmişti. Altay konusunda da şu yorumu yapayım hocam. En büyük şansları Yücel İldiz. Yani bence Yücel İldiz olmasaydı daha düşük puan alırlardı. Çünkü zor bir korona dönemi de yaşadılar. Altay'ın da doğru hoca tercih ettiğini o sebeple şu an 4. sırada olduğunu düşünüyorum. Hocam ligin ilk yarısında... Ve sizi hayal kırıklığına uğratan takım hangisiydi veya hangileriydi TFF birincilikler? Vallahi kadro kalitesi olarak ben Bandırma'yı daha iyi yerde bekliyordum açıkçası. Şimdi elinizde Potesi, Delvalesi, Rize'den aldığınız Oranovic'li, hani kadro kalitesi olarak Altay'dan aldığınız oyuncu, hani kadro kalitesi olarak benim gördüğüm hani Bandırma daha iyi yerlerde olabilirdi. Yani. O yüzden e, biraz daha beni hayal kırıklığına uzatan takım bandurum oldu. Yani alt ligden çıkmışsınız, şampiyon olmuşsunuz ve Poto gibi bir oyuncuyla transfere başladınız. Del ile başladınız yani. Hani bu tür oyuncularla başlayınca e, ister istemez beklenti büyük oluyor tabii ki yani. Orada da hoca değişiklikten sonra mevcut e, hoca gidip şu andaki mevcut hoca gelince de hani bir şeyler oturur mu? Oturur. Ama bunun içinde zaman gerekir mi? Gerekiyor işte. Hani o, o zaman da devre arasında yapacakları işte bugün biliyorsun akiyard bir oyuncu transfer ettiler değil de oyuncudur evet. zaten hani hani artık oradaki eksiklikleri tamamlarsa benim için en büyük aya kırıklığı bandırmanın puansal olarak ayağa kırıklığı olmuştur yani yoksa daha iyi yerlerde olabilecek aynı ona keza Ümraniye Hani daha iyi bir başlangıçla ümbraniyede daha yukarılarda olabilirdi kadro kalitesi geçen seneki oyun tarzları O da daha iyi bir yerde bitirebilirdi ama ben Demirspor, Adana Demirspor Ümraniye maçını seyretmiştim. Adana'da bulunduk maç için. Ama daha iyi bir Ümraniye olabilirdi şu andaki puanla alakalı ama benim birinci derecede hayal kırıklığım sorduğum soruyla alakalı söylüyorum. Kesinlikle Bandırma takımıdır yani. Hocam siz Ümraniye eklemeseniz ben de Ümraniye acaba beklentinizi karşıladı mı diye soracaktım. E, yani. <gülüyor> Bandırma'da, Bandırma Spor'da Aksar Spor'dan ayrımdan Taha Yalçıner'e transfer etti. Evet. Az önce lafı geçti isimini de söyleyelim. Hocam peki e, ya bu kadar sürpriz bir performans beklemediğim takım var mı? Ya da ben parantez içinde bir Bursa Spor sorusudur bu değil mi? Yani... Ya Bursa'yı Bursa e, hani beklemedik desek e, hayal kırıklığı uğrarız. Yani geçen seneki e, biliyorsun e, bir sene önce orada transfer yaptığı Denizli'den şampiyon oyuncular var, Burak var. Keremcan var hani ve oyuncu, genç oyuncular bu takımın e, neferi oldular açıkçası yani şimdi evet. orada Aykut var e, Özer var onlar çok da iyi abilik yapıyorlar çocuklarla şeyleri belli hani televizyondan gördüğümüz hani Bursa takımı bir bozcaladılar e, bir kırılganlık yaşıyorlardı şimdi o kırılganlıkları da gitti işte İstanbul Spor maçı son 20 dakika 0-0 mağlupken üç tane gol attılar yani 4-3 de alabilirlerdi. Fatih. Ve da veremedi. 96. Fatih Hoca da çok şey, objektiftir. Fatih Hoca gerçekçi bir e, şeydir zaten. Hani, i̇nsandır her şeyden önce. Yani, teknik direktirden. Yani de Trabzonspor'dan çok karşılıklı oynadığımız için bunu söyleyebiliyorum. Hani evet bu maç 3-0'ün 3-3'e bu oyuncu grubuyla yani, bu gençler geliyorsa alkışlar gidecektir yani. Fatih Hoca orada gayet olması gerekeni yaptı. Hani, kimse de Fatih Hoca Aa, bak rakibi alkışlıyor demedi. Çünkü yani, ortada bir savaş var, bir mücadele var bir alın teri var. E bunun karşılığı da rakip takımın hocası olarak alkışlanmak en büyük keyiftir o oyuncu grubu içinde. Zaten kendi hocaları alkışlayacaktır, övecektir Ama rakibin tarafından alkışlanmak her zaman daha çok motive etmiştir oyuncu grubunu. İnşallah genç kardeşlerimiz transfer konularıyla çok kendilerini yıpratmazlarsa, sadece sahanın içinde kalmaya çalışırlarsa çok büyük bir avantajla Bursaspor 28 hani 6 olur mu? işte öbür takımların yapacağı takviyeler e, ikinci yarı daha zor olacaktır maçlar. E, o yüzden hani çok e, kötü bir şey söylemek tabii ki haddim olmaz. E, çünkü futbolda asla bir öngörüde bulunma şansınız çok zordur yani, yani bunu yapma şansınız yoktur ama baskette kolaydır. Hani kimin kimi yeneceğine az çok e, bilme şansınız vardır yani o yüzden e, Bursa bir sürpriz plöf sürprizi yapabilir. Mi? Evet yapabilir. Ama ilk iki sürprizi çok zor olur bence çünkü öbür takımlar çok güçlenecekler yani. Hocam her cevabınızda tecrübenizi bana geçiriyorsunuz. Yani benim bir sonraki <gülüyor> sorumu da yarım yamak cevaplıyorsunuz. Benim soru biraz offside'a <gülüyor> düşüyor. Ee, sorum şuydu hocam. Ee, Bursa Spor son 5 maçta 13 puan aldı. Şimdi bu tablo yanıltabilir mi Bursa Spor? Yani transfer tahtalarını açabilme durumları var Bursa Spor'un. Sizce açmalılar mı? Valla ben hani çok açarlarsa çok aengi bozulacak gibi geliyor bu takımın. Yani hani şimdi Aydın'ız kimi nereye çok erzen bir transfer neresi olabilir? Belki bir kaleci ihtiyaçları var gibi gözüküyor. Yani e, tamam orayı bir şekilde e, şey yapabilir, tolere edebilirsiniz. Yani ondan sonra nereye bir oyuncu? Ben sağ var ve çok iyi oynuyor çocuk. İyi de mücadele ediyor. E var. Hani içerideki belli bir ayengi ve oyuncuların gardını düşürmemek adına da e, çok bir kere her şeyden önce gelecek oyuncunun hani e, insan karakteri çok iyi olması gerekiyor ki bu çocukları kendisi sevdirebilip kendisi bunlara bir şeyler öğretebilecek durumda olacak ki hani oradaki içerideki ayengi bozmasın. Hani bana kalsa transfer açmamaları daha bir daha iyi olacak gibi geliyorsun. sadece benim düşüncem yani. Hocam siz Bursaspor'un teknik direktörü olsanız iki tane futbolcu satılıp transfer tahtasının açılmasını teklif etse yönetim kabul eder misiniz karşımıza? E, orada kabul... çünkü transfer tahtasının açılması için iki futbolcunun satışı gündemde. Ya orada şöyle bir nüans var. Şimdi Mustafa kardeşimiz orada. E, o takımda oynamış bir oyuncu. Eğer gerçek Bursa sporlusuysa, Bursa sporlu olarak düşünüyorum. Ben de hani onun yerinde olduğumu için söylüyorum bunu. Ben asla satılmasını istemem. Satılır. Bu oyuncular gider. Alacak oyuncularla bu takımın borcu daha da büyür. Eğer gerçekten Bursa Sporu ya da atıyorum bulunduğunuz kulübü seviyorsanız, kendi menfaatinizin önünde tutmanız gerekir böyle bir pozisyonda. Hani kendi menfaatinden önünde tutarsa Bursa Sporu böyle daha büyük bir iyilik yapmış olur yani. O yüzden onu söylüyorum. Yani hani bu takımın transfer tahtasını açıp, iki tane oyuncuyu satıp üç tane oyuncuyu beş milyon euroya satıp alayım ben ondan sonra aldık. Ama seneye satacak oyuncu yok. Belki bu oyuncularla Pleyoff'u yakalayacak, belki Pleyoff'tan çıkacak, belki en kötü şartlarda oyuncular daha çok değerlenecek, daha büyük paralara satacak. Anlatabildim mi hani çok suni bir başarı için burası tipora kötülük olur bence transfere hani oyuncu satılıp transferin açılması öyle söyleyeyim daha doğrusu. Satılımdan satıp... pek mümkün değilmiş hocam yani benim aldığım bilgi o yönde. Ama şimdi hani atıyorum işte Burak Kapacak söz göz şeyde olduğu için söylüyorum. Ali var onu söylüyorum. Hani şimdi bu oyuncuları sattın. Tamam sattın. E, alacağız yerine. O para gelen oyuncuya gidecek zaten. Hani kulübün neresini karşılayacak? Şimdi borç ödeyeceksin. Eski belki yöneticilere gidecek borç. Hani oraya emek vermiş oyunculara gidecekse ona da saygı diyorum. Sonuçta bir şekilde Bursa Spora gelmiş emek vermiş oyuncu grubuna giderse ona da saygı diyorum ama Buradan isim yapmış yöneticilere gidecekse de bu para bence satılmasın yani. Hocam Adana Spor taraftarları beni altta linç ediyorlar. Adana Spor konuşmadığınız <gülüyor> En çok sorulan soru şu. Adana Spor'dan teklif gelse Adana Spor çalıştırır mısınız? Ya da bir temas oldu mu? Belki olmuştur. Yok hiçbir temasınız olmadı. Zaten e, Sayın Bayram Başkan çalışmak isteseydi zaten bu zamana kadar biz de muhakkak çalışır, çalışırdı. Yani teknik adam olarak çalıştı. Biliyorsunuz ben orada zaten bir buçuk sene yardımcılık yaptım. Ondan sonra böyle bir süreçte, böyle bir durumda şu anda lisansı yok Yunus kardeşimiz ama ben şuna seviniyorum. Hani başkanın artık o takıma hizmet etmiş, faydalı olmuş, oyunculara şu anda futbolu bırakmış kardeşlerimize bir şekilde görev vermesi beni açıkçası mutlu etti. Ama üzüldüğüm tek nokta var. Hani Yunus kardeşimiz keşke sahanın içinde olabilseydi daha farklı bir şeyler olabilirdi. Yani hani daha e, kolay olurdu bazı şeyler. Yunus için de daha kolay olabilirdi. Bu yönden seviniyorum. Ama zaten bu saatten sonra bize böyle bir teklif geleceğini zannetmiyorum. Gelse de ben zaten e, çok da kabul edeceğimi zannetmiyorum. Yani dediğim gibi hani zaten gelse de şimdiye kadar zaten gelirdi. Ya bundan sonra da geleceğini tahmin etmiyorum zaten. Şartlara bakmak lazım diyelim hocam da kapıyı açık bırakalım derim yani. şimdi yok, öyle bir e, bazen, gelir ki. Yok. E, bazen e, diyorum yani ya, şartlar da sizin de, de olsa ama bir de duruş sergilemek gerekiyor bazen. Ee, bu duruşu da sergilemek gerekir yani. Her iki taraf için de söylüyorum yani. Ben o takımla e, bir buçuk sezon yardımcı hocalık yaptım. İlk geldiğimde 12 maç vardı. İkinci senede e, bütün sezon boyunca kaldım. O yüzden hani o saatten sonra zaten bize bir görev gelmedi, gelmediyse bundan sonra da gelmeyecektir zaten. Yani. Hocam şimdi Eskişehirspor ve Ankara Spor'un ardından hani biz böyle dedikodu yorum yapacağız şimdi. Eskişehir ve Ankaraspor düşürdük biz kafada hani izleyici olarak. Adanaspor da düşebilecek 3 4 takımdan birisi olarak konuşuluyor. Spor bu korkulu rüyayı yaşar mı hocam siz? Vallahi şimdi geçen sene bu takım düşmüş. Düşen takımın 8 tane oyuncu oynayan oyuncu grubu var. Bunun üzerine bir transferler oluşmuş ve bir Covid durumu yaşamışlar. Yani hani en büyük şansları işte dediğim ama Ankaraspor transfer yapıyor hani 3 maç kazanan bu ligde alttan üstte çıkabilir tamam Eskişehir'i düşürebiliriz. Anlatabilirim ama öbür türlü şartlarda oynanmamış hiçbir maçı kazanamadınız daha yani. yani o yüzden de buru korkulur ya görür mü? Görür. Menemen bu hatayı yapmasa 3 puanı silsen Tabi. şu anda tabii, puan sağ farklı bu şu Ankara 15 spor, dışarıda. Ankaraspor maçı ertelenmeden önce normal sezonda zamanda oynasa bugün bir Beykan Şimşekleri gitti mesela yani. Anlarım belki o dönemde Belki de yenemeyecektin. Normal dönemde oynansaydı. O zamanki performansları, evet. o zamanki şeyleri hani bir sıkıntı yaşar mıydın? E tabii ki yaşarsın. Hala da yaşayabilirsin yani. Ben diyorum mu bu, bu, bu takıma geçen seneden, bu takım küme düştü geçen sene. Bize, ben bunu hep söylüyorum. Söylemekten de imtina etmiyorum. Yani. Biz Bize okullarda, kitaplarda okuyorduk işte Alaaddin'in sihirli lambası diye. Evet geçen sene Adana Spor Alaaddin'in sihirli lambası çıktı. Bir dileğim var. Ne istersen, dedim. Düşmeyelim dedim. Düşmedi. Dedi, Düşmedi yani. Şimdi böyle bir yani, durum bir, binde bir denk gelir yani şimdi ve aynı düşmüş takımın e, 6-7 tane oyuncusu mevcut kadroda zaten oynuyorlar yani. O zaman... Geçen daha... sene 3... Evet hocam geçen sene 3 takım düştü üçü de bugün Potay'a yakın yani Osmanlı spordu Ankara spor oldu. Eskişehir spor malum yani 250 trilyon borç varken... <gülüyor> düzelmiyor yani iki eski Adana Spor'da bir... geçen seneden ders almamış gibi bir tablo var hocam maalesef şimdiki tablo bakarsak şu anki puan durumu evet ders alınmamış gözüküyor yani ve Adana Spor Süper Lig'den düştüğünden beri her sene kan kaybederek inmiş düşmüş yani bir sene Süper Lig'den düşmüşsün o sene son 4 maçta kurtarmışsın geçen evet. sene bir önceki sene Süper Lig'den sonraki ikinci senende son 6-7 maçta kurtarmışsın geçen sene düşmüşsün e şimdi de gene aynı pozisyonda bulunuyorsun yani. E şimdi burada o zaman bir, bir ders alınmamış açıkçası ortada çıkıyor zaten yani. Hocam şöyle de bir durum var. Süper Lig'in borcu bu ligde kapanmıyor. Yani Süper Lig'de sizin geliriniz bu lige göre 15 kat daha fazla olunca burada da o, bir, bir hakkı oluyor takımların benim gözümde. Onu kaçırdın mı maalesef tren kaçıyor. Akisar'da aynısını yaşıyor şu an mesela. Bursaspor için... Çıkamadıkları her Ama sene fazlasıyla zarar yazıyor. Akisar e, Süper Kupayı almış. UEFA Kupası oynamış ve e, 4-5 sene Süper Lig'de kalmış bir takım olarak düştü. Evet. Siz ilk çıktığınız senede düştünüz. Şimdi hani ilk çıktığınız senedeki e, hani oyuncuların gelen oyuncuları da gördük zaten. Hani Ben ilk Süper Lig'de bu kadar büyük paralar harcadığını düşünmüyorum Adanaspor Spor için. Yani. Evet yanlış transferler olduğu için bu noktaya geldin zaten yani. Yani o yüzden e, orada e, bir şeylerin e, artık e, değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hani şey olarak yani yönetim değişme şansı yok. Onu o manada söylemiyorum zaten. Hani biraz daha futbola bakış açısının değişmesi gerekiyor yani. O yüzden e, bir şeyler olması için, yani bu rüyaları görmemek için dediğim gibi hani bu şeylerden kurtulmamız gerekiyor yani. Bizim e, her oyuncunun çok iyi olduğu, tabii ki çok iyi oyuncudur hepsi bu, bu tercih ediliyorsa ama... Bazı gerçekleri de görmek gerekiyor yani. Bir kere her şeyden önce bir e, vizyon, arma, prestij bir kulüp için çok önemlidir yani. Önce bunları düzeltmek gerekir. Dışarıya bakış açılarının bu kulüplere bakış açılarını değiştirmek gerekir zaten. İnsanların kulüplere bakış açılarını değiştirebilmek. Bunun için de vizyonunuz olması gerekir. Prestijiniz olması gerekir. Armanızın ağırlığı olması gerekir. Cami ama her zaman vardır camialar. Kaybolmazlar. Sadece geri çekilirler. Ama en ufak bir şeyde de ortaya çıkarlar zaten yani. Samsun Spor'la ilgili çok soru geliyor. Onunla ilgili de yorum yapacağım. Hocam Tabii ben şimdi... oraya birazdan şampiyonluğu ha, konuşurken soracağım. Tamam. O yüzden yani bekliyorum. Onu atlamıyordum çünkü aşağıdan ben okuyorum. Ben, or direkt yapayım. şöyle geçeyim hocam o zaman. Ee, sorum şu. Hocam e, Süper Ligi'ye çıkacak 3 takım sizce hangileri? Sizce 3 tane takım isim istesem. Vallahi ben eee Kesinlikle yani Adana Demirspor olduğunu düşünüyorum. İlk, ilk tercih İslam spor zaten. Kadro kalitesi ve belki seyircili olsaydı maçlar. Hani biz bu pandemi sürecini yaşamasaydık Demirspor, Adana Demirspor, Samsunspor. Ondan sonra bu taraftar olan takımlar, Eskişehir taraftarı Adana Spor. Hani taraftar olan takımlar bir e, 6-7 puan daha taraftarıyla beraber almış olabilirlerdi yani. Şimdi seyirci, camialar hani o yüzden e, senin de demin söylediğin gibi yani camiası olan ve seyircisi olan e, atıyorum Tuzla'nın, İstanbulspor'un bu saydığımız e, camialar kadar seyircileri olmadığı için hani bir 6-7 puan daha olabilirdi bu takımlarda. Şimdi en büyük dezavantajı oradan yaşıyorlar yani. O yüzden e, benim kesinlikle birinci şey yani İstanbul Spor, ondan sonra Adana Demirspor kadro kalitesi olarak ve e, Murat Sancak başkanla oturduğum, konuştuklarımla alakalı bunu söylüyorum kesinlikle. E, artık giden çıkacaktır bu takım. Ha, başkanın artık ona yüreğe dayanmayacaktır yani bir oynamaya da Bir de hani e, Altay ve Samsung Spor arasında çekişir. Buraya sürpriz takım hani bir ihtimal tuzla dan bir şeylerden yani devre arası takımıyla alakalı bir şeyler değişirse olur yani. Onlar da iyi kadroya sahipler ama bir yerden sonra artık götüremediler. Bu buradan da biraz daha tecrübe gerektiriyor götürebilmek için. Hocam Adana Demir'le İstanbul'u çıkarttınız. 3. takımı tam anlayamadık. 3. Samsun. Söyledim. Bir de buraya hani eee Altay Altın. dahil olur yani. Hani bu Hocam, dördün, peki, üçü çıkar. Giresunlar şimdi bize çekmesinler. Giresun'u Giresun, Giresun şöyle unutmuyoruz tabii ki şu andaki lider takım lider evet. bitirdiler zaten ama ben maçların çoğunu seyrediyorum. Hani Giresun çok götürebilecek tarzda gözükmüyor. Bak bu sadece çok özür yorum yapıyorum. Tabii ki bir Giresun'un şampiyon olması o doğaldır olacaktır da yani. Sadece sen sorduğun sorunun üzerine ben bunu sana fikrimi beyan etmek istiyorum. Her türlü evet. şartlarda ama İkinci yarının biliyorsunuz Giresun'da bir dönem kötü gitti. Maç kazanmakta zorlandılar. Çok büyük alternatifli kadroları yok. Bak onların da transferi çok etkili olacaktır. Açıkçası yani biz şöyle yapalım. İkinci yarının ilk maçları başlamaya yakın bir program daha yapalım. Bu sefer herkesin zaten evet. transferlerini de görmüş oluruz. O zaman daha net bazı şeyleri söyleyebiliriz yani. O yüzden e, sakın Giresunlar, Samsun, altay, bir e, şey yapmasın. Ben burada ahkam kesmiyorum. Sadece hani mevcut e, durumda ki e, takımları yorum Hani burada şimdi satıyı alıyorsanız e, çok iyi oyuncu alıyorsunuz. Yani bu, bu oyuncu grubu denizli şampiyon yapmış, bu sene süperlik oynamış. Hani bir artı kazandırıyor size otomatik ma. Uyum sağlar sağlamaz yapar yapmaz bu başka bir boyut. Ve benim öbür oyuncuları bildiğim oyuncuları var. Onları da aldırılarsa otomatikman zaten hani transferin şampiyonu demir spor gözüküyor. E şimdi Samsun'u göz ardı edemeyiz. Altay'ı göz ardı edemeyiz. Hani Giresun'u göz ardı edemezsin zaten lider. Hani bir kere çok şey olur ama dediğim gibi hani biz bu program yayını ligler başlayacağı hafta bir daha yaparsak cuma günü. Hocam cuma 22'sinde günü. başlıyor 21'inde yapalım. Ben buraya not aldım. Ha, çünkü o zaman hani oyuncu transferlerini de görüp ona göre daha kolay yorum yapabiliriz. Yani. Bu sadece bizim için bir öngörü oluyor. Yani. Hocam Samsun Spor Gökhan Karadeniz'i kadrosuna kattı. E, çok iyi Adana Demir ya. de istiyordu. Ben e, biliyorum Adana ne Demir de istiyordu. Ama Samsun aldı. Gökhan Karadeniz de bu ligde fark yaratabilecek bir oyuncu. E, bu transfer hakkındaki düşünceniz ne hocam? E, şimdi Gökhan evet. da IST'de iki takım da on numarasını aldı aslında. Yani Gökhan'a evet. muhtemelen on numara oynatacaklardır. Ee, çok kenara gitmeyecektir. Samsun için söylüyorum bunu. Ee, kenarda zaten Guido Koçerleri var. Öbür tarafta da yabancı oyuncuları var. Hani e, Samsun bunu on numara olarak oynatacak. Şimdi her iki takımda bir kere on numara çünkü çok değerli ki önce bütün takımlar on numara transferi yaptı. Mesela ben Demirspor biliyorum bir de Santrofor alacaklar zaten. Yani. bir yüzden... de Ofeud'u gelecek deniyor ama hangi takım alacak bekliyoruz mesela. Çünkü Ofeud'u vardı ya Samsun Spor'da. Ya. Spor'da. <gülüyor> Gerçek deniyor. Şey var, İbrahim Sisoko var. Hangi takım'a gidecek belli değil. Onlar da farklı yaratan oyuncuları bu bitti. Şu dediğiniz gibi, başlamadan versen, önce bir ben söyledim. şimdi bir isim versem Söyle diyecekler ki, ah Demirspor'dan geldi bu isim. Hani ben de duydum bazı bazı takımlar için duydum bazı oyuncular var. Hani söylesem diyecekler ki, ah tamam başkanla konuştu da bunları söylüyor olacak. O yüzden ben isim vermek istemiyorum. Hani sen zaten isimleri söylüyorsun. Hani bence e, ikinci yeri transfer tercihlerini iyi yapan işte dediğim gibi hem demispor hem e, Samsun Spor otomatikman direkt 10 numarayla başladılar mesela. Evet. Mesela Samsun Spor yani. bir santrofor ihtiyacı doğacaktır Samsun Spor'da da yani. yani bir ihtiyaç gözüküyor zaten. Alacaklar hocam. santrafor alacaklar. Yani Samsun. santrofor alacaksın. On num önce herkes 10 numarayı alıyor farkındaysa. Yani. Hocam ben Tuzla Spor Teknik Direktörü Taner Taşkın'ı e, konuk ettim. 5 tane evet. transfer yapacağız dedi. 3 tane yabancı gönderdik dedi. Yani iki tane kanat, bir tane forvet, bir orta saha, yani muhtemelen 10 numarada, bir de stoper alacağız dedi. Ve üç yabancı gönderdiklerine göre hocam, tahmin ettiğimiz zaman iyi oyuncular gelebilecek yani. De, oyuncular şimdi şöyle başladı? bir şey var hocam, bir de tüyo vereyim. Kara Gümrük çok fazla oyuncu dağıtmaya başladı piyasaya. Kara Gümrük'ten yollara ayrılanlar bir şekilde bu, bu lige geliyor yani. Ya zaten yani Tuzlaspor da iyi transferlerle başladı zaten. Şimdi o Tiam Santrofor iyi oyuncu, Ay Osman iyi oyuncu. Yani Erdem Var iyi oyuncu. E Kaleci Alanya'dan Haydar Alınlar iyi oyuncu. Hani transferleri de iyi başladı sezon başında zaten. O yüzden bu takım zaten lider oldu yani. Şimdi bak gene söylüyorum. Biz 21 Ocak'ta yapacağımız yayında aslında daha evet. net bazı şeyleri konuşabileceğiz bence. Yani oyuncu kalite transferleri zaten hemen hemen bitmiş olacak. Hani orada bir bahisleri daha kolay göreceğiz yani. Hani belki hiç ummadığımız takım hiç ummadık bir transfer yapıp bir anda öne de çıkabilir yani. Ben burada diyor gibi işte bandırmadan biraz daha yukarıları zorlayacak gibi beklentim var. Hani Boluspor hani bu kadroyla evet iyi bir kadroyu sezon başında vardı ama bu Boluspor'un ben çok toparlanacağını mesela hiç düşünmüyorum yani. Çok oyunsal anlamda çünkü çok bir keyifte seyretmiyoruz açıkçası yani. Ankaraspor transferi Vallahi Balık, yemin ediyorum Balıkspor'sa olacak. <gülüyor> Vallahi billahi. <gülüyor> Çünkü konuşmadığımız takım kalmasın diyecektim. ile Balık kaldı. Zaten hani Altınordu... Altınordu ile Balık Altınordu kaldı. Altınordunun vizyonundan gelecektim. Hocam bolu da yıllarda niye Süper Lig'e çıkamıyor diye soracaktım yani. Vallahi bu sene hani daha da bakarsan kalite, kadro kalitesi olarak daha bir kadro kalitesi e var ama mesela Santroforun 3 e, tane golü var. Şimdi bir furumuz var ve 3 tane gol varsa orada bir şeyler iyi gitmiyordur hani Yönetim olarak. de değişti Bolu'da hocam. Önceki yönetim de değil. Biliyorum sezon başındaki yönetim o da. Necip Çarıkçı zaten. bıraktı. Evet. evet. O, o yüzden hani bir şeyler eksik şimdi Gökansaz da var orada iyi oyuncu. Ben Adana Spor'da çalıştım. Oradan çok net biliyorum. Hani oyuncu kalitesini biliyorum. E Melih var iyi oyuncu ama e, orada e, olmayacak oyuncular da şey yaptılar, aldılar. E, şimdi kalecisi yabancı iyi oynuyor. Allah var. Hani bir bolu ama bir şey, bir bolu yener mi ya diyemiyoruz mesela. Maçtan önce bolu yener mi deme şansımız olmuyor yani hiç. Oynar, ama çıkıp da oynar. böyle 3 seri de yapabiliyorlar hocam. Öyle de değişik bir takım. 3 haftada 9 puan da alabiliyorlar yani. E Yenli takımlara bakalım. Bakalım hocam ben şimdi buradan açacağım. Adana Spor. Doğrudur. Şu an ben bir 1-2 saniye bekleteceğim Altı. hocam. 6 büyük ihtimal hocam. Aha ben Altay'ı sen... yendiler sürpriz yaptılar doğru. Evet Altay. Evet Ankara spor. spor Altay Ümraniye. Yani Ümraniye de kimi yenerse şaşırmıyorsun. Kime yenilirse şaşırmıyorsun. <gülüyor> yani ya böyle 3 bizden... ihtimalli maçlar oynayan bir takım Ümraniye Spor'da. Bolu 19 puan hani 34-35 puan birinciyle ikinci. Çok da yakalanacak gibi değil ya. Hocam. Bolu Çünkü yenmesi sadece... gereken takımları yeniyor ama bir de öyle bir şey var yani. Altındakileri şimdi... altındakileri yenmiş. Bak şu vardır. Hani hep bu laf biz oyunculuğumuzda da söyleniyor işte ya büyük takımlara karşı geldiniz mi başka oynuyorsunuz işte öbür takımlara Çünkü iyi takıma karşı iyi oynamak istiyorsun her şeyden önce. Şimdi Bolu'nun kadro kalitesi kötü bir kadro kalitesi yok. O yüzden atıyorum Deminspor'la oynarken de zor maç geçer ki zannediyorum berabere bitti zaten Adana'daki. maç. 1 bitti ikinci haftada. Ondan sonra Atıyorum Tuzlu'ya karşı da oynarken iyi geçer, Altı'ya karşı oynarsın, yenersin. Hani bu her türlü şartlarda her zaman iyi geçer. Çünkü sen de iyi oyuncusun. Hani biz Anadolu takımlarını ben Adana Spor'da oynadım. Beş sene Süper Lig oynadığımda. Biz hep büyük maçlarda kimsenin bizi motive etmesine gerek yoktu ki. Hani biliyorduk ki o maçlar her zaman göz önünde olan maçlar. Konya Spor örneği var hocam bu sene. Üç tane İstanbul da yendiler şampiyonluk. Yani... Üçte, o, mi? o Beşiktaş, büyükler lafını söyleyemiyorum hocam ben burada linç ediyorlar hayır Konya'da yendi üçünü birini de İstanbul'da yendi <gülüyor> evet. de <Başakşehir'de> yendi 4 yani. <gülüyor> oldu bakmam lazım Başakşehir'e 1 Başakşehir değilim Başakşehir 2-0 mı ne yendiler galiba ee, şampiyon iki... olmuşların 4 tanesini yendi biri de bu ligde değil yani biri de süper ligde değil yani İşte bir 3'ünü içeride yendi birini de plasmanla yendi yani o yüzden hani iyi takımlar iyi takımlara karşı her zaman iyi oynayacaktır zaten. Yani dediğim gibi bunu biz kendimizden biliyoruz yani. Altın orta kaldı bir, hocam bir, sadece. Onu da bir yorumlayacağım. Bir, bir soru geldi de e, şunu bir göreyim. Ha. Bayram Akgül'le aranızda e, bir problem mi var diye. Valla benim kendi şahs adıma bir problem yok. Soru sorulduğu için söylüyorum ben bunu. Ben bir buçuk sene, ondan önce oyunculuğunda da ben bu takıma 2006'da geldiğimde 3. Lig'de şampiyonluk yaşadım. 2B'ye i̇ki iki çıktık. 2B'de de yarım sezon Adana sporda oynadım. Ondan sonra futbolu bıraktım zaten. Onun üzerine görevler aldım. Ee, geçen 1.5 sezonda antrenörlük yaptım. Ben emaneti ihanetlik etmemişim. Ben malını çalmamışım. Ben bu takımı saboteye etmemişim. E demek ki benim bir problemim yok. O yüzden sonra hocam, sonra Ben o diye söylüyorum. Ben sonra o sorunun şu yüzden geldiğini düşünüyorum. Bir saniye hocam. O sorunun şu yüzden geldiğini düşünüyorum. Teklifte gelmez zaten dediniz yorum yaparken. Bence o cümlenin üzerine gelmiş olabilir. Yani gelseydi şimdiye kadar gelirdi diyorum yani şimdi o yüzden. Ha, de hani... gelmez zaten deyince insanlarda doğal olarak altında hani bir neden yatıyor diye sormak istedim. Allah ben de çok öğrenmek ediyorum. isterim. Niye teklif gelmediğini ben de bileyim yani ben de çok merak ediyorum. Diyor mu ben emaneti yanetti getmemişim malını çalmamışım takım sabote etmemişim. Yani ben yardımcı hocaydım. Bak bunu Ali'niz açıkça söylüyorum. Ben yardımcı hocaydım. Ben o takımda oyuncunun bir tanesini her kampta evine gönderiyordum. Bunu kimse bilmiyordu. Ama çıkıyordu artı çünkü bize top oynuyordu. E çünkü e adam orada mutlu değil. Anladım. Ben de evliydi zaten. E gittiği yeri de biliyordum. E bunu kaç tane yardımcı hoca yapabilir? Hocam onu Coşkun Demirbakan da Eskişehir Spor'da yapıyordu. Ben biliyorum mesela içeride. Ama Coşkun Demirbakan olarak yapıyor. Tabi. Tecrübeli ben... futbolculara bazen göz yummak gerekiyor. Ben yani... yardımcı hoca olarak bunu yapıyordum ama. Ve ben hmm. Adana Sporlu Anladım. olduğum için bunu yapıyordum. Coşkun Hoca teknik tek direkt direktördü yapıyordu. Ben bunu yardımcı hoca olarak yapıyordum yani. Hocam Ve teknik yoktu vektörün ya. bu durumdan amel olmuyor muydu? Olmuyordu tabii ki. Anladım. İdare ediyordunuz. Anladım. Ama e, siz yardımcı hocasınız zaten. Oyuncularla bu diyalogları kurman gerekir. Eğer zaten olmaz. Ve ben o, o takımda ya. bir maç e, Cihet Hoca bıraktığında kupa maçında şeye çıktım. Bola maçına çıkacaktık. O takım o haftada takımı ben hazırladım. Ve Sonra e, Eyüp Hoca geldi. Eyüp Hoca geldikten sonra artık önümüzdeki sene benim orada kalmamı gerektirecek bir durum olmadı zaten. Yani hani o noktada da size görev verilmiyorsa o yüzden söylüyorum ben. Görev geleceğini düşünmediğim derken o noktada size kalmamış. Yani böyle bir konjöktörde size kalmıyorsa daha da e, size e, bu takımı gelecektir diye beklerseniz hayal pürastik olur yani. Altınordu ile ilgili söylüyorum. 5-7'ler e, tamam. e, biliyorsun Adana Spor'dan. Hani Zaten e, futboldaki amaçları, şeyleri de e, bu ligi sadece ortalarında bulunalım. Hani çok çıkmakla alakalı kendi dertleri olmadığı için de hani evet. 15. ile 7. arasında altın oru takım her zaman kendine yer bulacaktır. Ama Genelde 7. bitiriyorlar hocam. İşte o kliotun bir altında bitiriyorlar. 15 ile, 15 ile 7 ondan sonra orada bulunacaklardır. Yani her zaman da e, bu Türk futbolunun içinde var olacaklardır. Ve her zaman da keyif verip her zaman da büyük takımlara oyuncu vereceklerdir. Bugün de oyuncu verecekler, yarın da verecekler. Zaten amaç e, şeyleri ideal şeyler o zaten yani o yüzden inşallah da böyle devam ederler yani sonuçta e, bu kadar gençlere dönem veren birkaç tane takımında olması gerekiyor bence. Hocam Menemen'le de keçi ören gücünde konuşmak istiyorum bak alttan hemen eleştir alıyoruz. Menemen'le Menemen, keçi Ya Menemen ilgili şöyle bir şey söyleyeyim iyi yabancılar aldılar yani iyi yabancıları var. Ama... Kötülerini de aldılar hocam gönderdiler. Sonra gitti. Zaten bu iş öyle oldu ya. Önce alıyorsun sonra fark ediyorsun kötü olduklarını zaten. Ama ucuza yani, almışlar hocam. Yani ben şey... Cenk hocamızla hocamıza da röportaj yaptım burada. Kendisi anlattı. Siz bir anlatın ben de eklerim eksik bir şey kalırsa. Söyleyeyim. Ya şimdi e, menemen geçen seneki zaten çıktığı başarı, yani bu ligde yaptığı başarı kendileri de beklemiyordu zaten. Ha, bunun evet. üzerine e, bir şeyleri daha yapabilir miyiz üzerine gittiler. Yabancı transferleri Artık seyredip mi aldılar? Başka bir şekilde mi aldılar? Onları e, bilmediğimiz için çok da yorumlamak istemiyorum. yani. Ama e, şimdi Cenk kardeşimiz hiç diploması olmadı. Orada yönetici teknik adamlık yaptı. Yani. Hiç diploması yok. Yönetici biraz, pozisyonu yani da... B, B diploması da yok galiba değil mi? A-B diploması oluyor. Diploması... Bir polisans oluyor. Şimdi zaten hani C'yi C falan saymıyoruz. Bunda zaten amatör oluyor. Şimdi UFA-B, evet. UFA-A Elit ve pro lisans. E, değil de AB'ler o... çalışıyor pro lisansı olan bir antrenörün e, diplomasıyla. E, i̇şte benim gibi pro lisansı olanlar da e, evde oturuyor oluyor yani. Şimdi şunu söyleyeceğim ben diplomaya takılmıyorum ama e, şimdi e, orası teknik alan çizgisi değil mi bahsedilirken öyle deniyor. Ve orada evet. teknik adamların durması gerekiyor. Şu anda da mesela bazı takımlarda gene var. Hani o zaman şimdi cenk görevde olmadığı için bunu çok rahat söylüyorum. O zaman hiç dile getirmediğim için. Şimdi orası teknik alan çizgisi diyor. Orada diyor ki talimatlar Orada teknik direktör durabilir. Orada yardımcı hoca durabilir. Orada kaleci antrenörü durabilir. Orada yönetici duramaz. Ve yönetici orada eşortmanla hiç duramaz. Bir kere yönetici kulübeye yönetici sıfatında giren, sportif direktörler girmiyor mu hocam normalde yönetici kartıyla? Yönetici ya da sportif direktör fark etmiyor bak, sportif direktör ya da yönetici pozisyonundaki oraya girenler asla eşortmanın orada bulunamazlar yani. Kesinlikle semir yani, bulunmak zorundalar. Zaten ben şunu söylüyorum, eğer bir e, teknik yani bir çizgide duran e, teknik adam gibi duran eğer ya, kart yakasında kartı varsa bir iki teknik adam değil. Hocam böyle diyoruz da maç toplantısına onlar giriyor zaten yani. Maske bak maske öyle olunca da. da... Maske takmıyor. Bak, eğer kartı varsa kesinlikle teknik evet. adam değildir. Çünkü talimatname der ki teknik adamlar kart takmak zorunda değil derler. Şimdi Anladım. biz yani pro, pro lisansı bu kadar kendimiz zahmet ettik, çalıştık ettik aldık. Ama bu kadar da kolay bazı şeylere müsaade edilmemesi gerektiği için ben bunu söylüyorum. Yani. Tabii, temsilciler buna bakacaklar. Eğer oradaki duran kartı takıyorsa bilgi teknik adam değil. Şu anda Türkiye liglerinde teknik adam bunu yapıp o kartı hiç kimse bu önünde takmıyor maç esnasında. Geçiveren Menemen, Menemen, <gülüyor> e, Keçiören'le ilgili şunu söyleyeyim. Keçiören'in bir oyun yapısı var. Bunu e, kalecilerin kaleci üzerine kurdular bunu. Hatırlarsın Giresun maçında da orta saha orada kaleci kırmızı kart yedi. Evet hocam, şaşırtarak izliyor. Stoper gibi oynuyor yani. Stoper oyuncundan daha çok topa topla buluştuğunu yayıncı kuruluşta ben dinlemiştim mesela. Ben yani hemen hemen maçları seyrediyorum işte ben hep şunu diyordum onunla ilgili. yani bu kaleci kardeşimiz bir gün öyle bir şey yapacak ki. Ya bu takım mağlup olacak yani. Çünkü birinci şartta kaleci bir kere öncelikli görevi topu tutmaktır. Oyun kurmak değildir. Önce tutmasını sağlarsınız kaleciniz iyi bir tutanınız varsa o zaman zaten rahat edersiniz zaten yani. Şimdi Giresun son maçında nerede yedin kırmızıyı? Yayın orada. Ortasan yediğini oradan yedin yani. Bak bir kötü pasla geri pas. Hani e, menemen şeyin keçiören takımın hocan. Ne olur hocaları yanlış anlamasın aslında. Lütfen, yani. Lütfen yanlış anlamasın. Ki orada yardımcı hoca var. Altan Aksoy benim uzun yıllar beraber e, aynı takımda o forma terlettiğim arkadaşım. Hani sakın yanlış anlamasın. Ben asla kolaylık yapmıyorum. Hani bir oyun planları da oluşması gerekiyor. Onu söylemek istiyorum. Yani. Evet, değil, o... yok yani. Hani seyrettiğimiz kadarı yok. Hani şimdi Hocam o ben oyun... ıı, o, o kurguyu yapan hocaların muhtemelen İlker Hoca'dır, handball izlediğini düşünüyorum. Bu, bu sistem handbolda var. Kaleciyi kenara çekip bir oyuncu daha oynalıp alıp hücum yapmak. Ben biraz handbolda de ilgilendim, oradan biliyorum. Muhtemelen oradan esinlenmiş olabilirler yani, ya Handbolda var bu. Bir, bir kaleci topu alsa, gelse gelse, orta sahadan şut atsa atamaz. At, atar, e, kalede bir şey olmaz. Alıp herkesi çalınacak değil, Acı 100 metrelik mesafe. Hani ben çok kalecilerin bu kadar bu işin içinde olmalarından hani o toplu oynamalarından yana değilim açıkçası. Önce tutmalarından yanayım. Bir teknik adamı olarak eğer bir kardeşimle önce derim, önce topu tut, hani elinde tutmayı bil, ayakta zaten oyun kuracak kurmamıza ihtiyaç yok yani. O yüzden şey yapmıyorum. Hani çok e, ikinci bir oyun planlarının olmadığını düşünüyorum. E, o yüzden biraz daha e, oyun planları olarak geliştirmek gerekiyor ki yanılmıyorsam Keçören Eskişehir Keçören maçında baya bir zorlandılar 90 5'ti Kamar attı golü atan da bugün Hataysporda Spor'da hocam işte anladın mı hani, hani onu anlatmak evet. istiyorum yani o yüzden devamlı e, şey yapmak gerekiyor yani bu, bu oyun içinde işte, teknik adamlık artık şu oldu zaten hani sonuçta ekibinize birbirini alıyorsunuz takımı çalıştırıyorlar antrene ediyorlar bunlar problem değil işte analizciniz var atletik performansçınız var ee, teknik adamlık artık kenarda maç esnasında e, taktik üretebilmek, oyuncu değişikliklerini yapabilmek, oyuna müdahale edebilmek oldu artık zaten yani. Ve muhakkak sadece bir plana bağlı olarak çalışmamanız gerekiyor yani. Eskişehirspor kardeşim İlan kardeşimiz oradaydı, ayrıldı. 7 tane Çok... yardımcısı vardı hocam. İlan mı? Evet. Hüriyet güzel 7. yardımcıydı ama ilan şimdi Yılmaz hocana çalıştı yani o Yılmaz hocam sayesinde o da çok kalabalık çalışıyor oradan alışkanlık yapmıştı İlan kardeşime bak çok iyi maçlar oynadılar hani çok o da Yılmaz hocamın şeyini yaşadı yani hep son dakikalarda goller ediyor ki sen eski şehirsin hep maçları takip etmişsin de hocam orada en büyük problem şu futbolcular bu sezon hiç paralamamış yani hiç paralamamış bir futbolcu grubunu motive edemezsin şimdi sevgili Erdin Üzer de yazıp duruyor hocam oyuncunuz kanal spor'dan benim de çocukluk <gülüyor> kaleci, arkadaşım kaleci, ona kaleci, da, kaleci, ona, kaleci, da kaleci ona da değineceğiz yani. şimdi şu eskişehirspor'u bitirelim hocam. Benim de çocukluk arkadaşım erdin o da eskişehirli. Bidesiniz hocam eskişehirspor'da maddi problem olduğu için o futbolcular konsantre edemezsiniz yani sürekli kafa bir şekilde başka yerlere gidiyor. Ama bak şu, şu bir kere oyuncu şunu düşünecek. Eskişehir bu durumda olması sen o takımda değil takımda taraftar forması giyemezsin. Kim maçtan sonra bitiyor hocam o düşünceye. Ama o düşünceye sahip olmaz olmak zorundasın. Şimdi bak söylüyorum sana. Sen bu takım, bu takımın transfer yasağı olmasa sen Eskişehir formasını taraftar olarak türbünde giyemezsin. Doğru söylüyorsunuz hocam. Yani, yani aynı şekilde Bursa Açılma ihtimali de bence yok. Alttan bak sorular şekilde, geliyor açılma ihtimali de yok. Aynı şekilde ben Bursa Sporlu genç kardeşlerimize de söylüyorum yani. Bunu değerlendirin ama bunu değerlendirirken gözünüzü o Süper Lig'deki abilerinizin kazandıkları bürümesin. Orayı siz kazanırsınız. Ama önce burada başarılı olmak zorundasınız yani. Önce siz Eskişehir'de, Bursa'da başarılı bir sezon geçirin. Sizi zaten birileri alacaktır yani. O yüzden ki önlerinde örnek de var hocam. Metan Altunbaş Lasvin'e gitti. Cemali Sertel Başakşehir'e gitti. Başakşehir'e gitti. Mete Kağan, Demir Başakşehir'e gitti. Metakan i̇şte. Gerç, Kralt gelmişti ama biz yetiştirdik onu da. Bak o yüzden diyorum ki hani oradaki kardeşlerimize hani orada parayı zaten sorun değil. bak gene söylüyorum. Ya bugün evet. bana deseler ki ya Eskişehir'in, Bursa'nın yani transferi tahtası kapalı olan camiaların formasını giyeceksin. Ya üste para verirsin ya. Ki bugün çocuklarımızı çocuklar zaten ebeveynleri getirip zorla kendileri getiriyor. Biz eskiden idmana giderken gizli gidiyorduk. Rahmetli babam bana kızıyordu. şimdi o dönemden baba ay, ebeveyn götürüyor çocukları. Güla Salman'ın filmi vardı hocam. Yani Fener e An, hani Fenerbahçe transfer oldu. Günöz Kulla anlatabildim mi? Hı hı. Hani o yüzden e diyorum ki sen bu durum takım bu durumda olması sen o takımın formasını taraftar Forması olarak giyemezsin türbünden. Sana bu şerif nail olmuş. O zaman oraya sen orada para gözünü bürümünecek. Orada başarılı ol. E hizmetini yap. Ondan sonra oradan git. E sen şimdi burada oynamadan e paracı oldun gittin. E gittiğin yerde de oynamayacak kardeşim? Ocam bir de federasyona başvuruyorlar. Alacakları için. Diyom ya, evet. ya bunların birileri kandırıyor. Şimdi isim vermeyeyim kimi kandırıyor. Hocam kandırıyor. o menajerleri biz şehre sokmamaya çalışıyoruz da. Onlar hallemedik hallemedik, hallemedik. Çocukların aklına şey giriyorlar, yok. seni şuraya götüreceğiz, buraya götüreceğiz. Biz sezon başında yaşadık hocam, hiç kimse de bir yere götüremedi, pisi pisi, pisi geri dönüyor der diye bir laf var ya, hepsi geri dönüyor. Ya bir tek Mehmet Feyzi Kasımpaşa'ya gitti, yani bir tek Mehmet Feyzi gitti. Ya bak ben menajerlerle ilgili şunu söylüyorum, ben söylüyorum bunu zaten, onları da söylüyorum. Ben 8 ay boşta kaldım, hiç çalışmadım, ya. bana cuma mesajı bile gelmiyordu menajerlerle. Ya Kemere hoca oldum, baktım mesajlar gelmeye başladı. Ya dedim ki transfer yok bak yanlış zamanda atıyorsunuz dedim mesajı yani. Transfer zamanım yok Kemer'e gittim. Transfer bitmişti zaten yani. Hani... Hocam Kemerspor'un kaleci sorununu da konuşalım o zaman konu açılmışken. Siz bir anlatın. Ee, Kemerspor' e, Kemerspor'da iki hafta kaldım zaten. Ondan sonra pandemi e, olunca ayrılmak zorunda kaldık. yani Zaten ligler şey oldu. E, Erdin kardeşimizi tanıdım. Orada işte senin de arkadaşın. E, iyi de kardeşlerimiz var orada. Yani şimdi mevcut bir kaleci var değil, iki tane kaleci vardı. Bir tanesi e, benim kendi oyuncum zaten, ben götürmüştüm oraya. Ondan sonra e, bir oyuncu Covid oldu, öbür oyuncu kadro dışı bıraktın. Sonra geri çağırdın. E, geri çağırdın o kaleciye, diyorsun ki e, senin her türlü şartları devrası göndereceğim diyorsun. O da diyor ki o zaman benim paramı vermezseniz ben de derince maçına gelmiyorum diyor aklı olarak. Hani burada krizi yönetemiyorsun yani. E, kri krizi yönetmek Krizi yönetmek için... Bu işi çözmem lazım. Desen ki tamam kaldı. Hani en kötü devralısına kadar belki ben derince maçlarına da gittim. Belki kaleci olsaydı, yani bir kaleci olsaydı bu kadar kolay mağlup olmazlardı yani. Ki ikinci maçı içeride yendiler. Alem daha yendiler herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Yendiler evet. İçi biri yendiler. Ya. Erdin gene Erdin kalede oynuyordu yani. Şimdi hani Erdin yüzden, de ayrıldı hocam. Biliyorum konuştum ben Erdin'le. O da ayrıldı. Hani, şimdi Kemerspor spor ya bu lafı söylemek istemiyorum ama hani e, çok da şey yapmak da istemiyorum. Yani ya Çok enteresan şeyler oluyor. O yüzden de hani çok kemer sporla ilgili bir şey söylemek istemiyorum zaten. Hocam o Darıca deyiz. Gençler bilindeki pozisyonu izlediniz mi? Enteresan deyince aklıma geldi. Bizden önceki tepecik. programda da konuşuldu. Tepecik maçında. Evet, maçında. Uçan tekme. Bu arada konuda, bir selam hocam. söyleyeyim. Ben bu Söyleyin arada bir hocam. selam söyleyeyim. Çok özür diliyorum. Ben e, İzmitli Komediye Master'lar e, takımımız var bizim. E, oradaki takım arkadaşlarımın yöneticilere, herkese çok selam söylüyorum. Ee, onlar bana programdan önce hocam bizi unutma muhakkak selam söyle demişlerdi. Onlara bir selam söyleyeyim, böyle selam şeyi kalksın orada. Şimdi kal o tarz problem hocam e, kamera olduğu için biz gördük. Yani Dövbe Gençler Birliği paylaştı, biz de izledik. Bu tarz şeyler oluyor mu Outletler'de hocam Yay yayın olmayan maçlarda? Siz şahitlik ettiniz mi? Çabı olmaz olur mu? Hani son dönemlerde gene az oluyor yani hani. Eski dönemlere, hiç söyleyeyim, biz Ter gittik, Mardin'e silah çektiler bize yani Adana Sporu'da 2006 yılında. Ter ya, daha maç oynanmıyor dedik yani. Hani o yüzden... Psikolojik baskı, evet. Ya hep psikolojik baskı var yani. Şimdi o Büyükçek büyük Meclik, Tepecik, Tepecik benim ilk oynadığım, profesyonel olduğum takımdır yani. Hani. E ne istin adam böyle bir şey yaptın arkadaşım? Ne olmuş olabilir yani? Daha ligin ilk yarısı bitmemiş seni yani şampiyonluktan mı etmiş? Ne yapmış olabilirler sana da bu kadar sinirle bir hoşuma kardeşlerine onu yapıyorsun yani. Hani bunları bunlar için özellikle e, hani caydırıcı çok ağır cezaların olması gerekiyor. Yani bunları normalde yolda kavga etsen yani aynı şekilde kavga etsen mahkeme taşısan olayı valla alırsın yani. Şimdi adam, adamı ya, tekmeyle bir mekveye vurmak nedir? Senin, ne yapmış olabilirler bunlar sana? Bir de deplasmanda mısın ya? Bak gene söyleyeyim ben Tepecik benim ilk profesyonel oynadığım takımım o zamanki mevcut başkanlığı Kaya Öztürk'tü. Hala benim canım canım şu anda da temel başkanlar başkanlık yapıyorlar. Ya sana ne yapmış olabilir? Yani ne kadar küfür mü? Hepimiz yedik küfürü. Trafikte her gün küfürüyoruz yani. Sana ne yapmış olabilir bu kardeşlerimizle bu kadar ıı, hınçla, hırsla bunları tekme attın yani. O yüzden e, hani bu tür olayları oluyor. Ben bu tür olayları çok böyle sinirlenip agresifleşiyorum. O yüzden de çok da beni konuşturma bu konularda. Kimseye de kalbini kırmak istemiyorum. Yani hani benim bir las tarafım var. Öyle dilim laf çıktı mı? Bir daha da geri almam ben lafı geri. O yüzden şey yapma beni yani. yani Yapmamasını bence büyük cezalar versinler versinler futbola dönmesinler gerekirse yani. Hocam bu sporda şiddet yasası var 62-22. Yani hep taraftarı kapsıyor. E Futpozörü ve diyor. teknik direktörleri de kapsamalı mı sizi? E, kapsasın tabii ki yani. E, taraftar yani... ne yapıyor? Geliyor küfür ediyor. Kavga ediyor. Men oluyor. E, Oyuncuda kavga ediyor işte. At, attı. Hocam e, tribünün koltuğunu kırıp sahaya atan adam 2 sene stadyumdan uzaklaştırılıyor mesela. Basit bir örnek. Bir de gidip şey yapıyorsun yani. Her maç günü gidip karavanda imza veriyorsun, bekliyorsun yani. Tabii tabii. Onu da, ta onu da tavsiye Hayır. etmiyorum. Yani tavsiye biz... etmiyoruz tabii ki. De. Hani basit gidelim, bir örnek Marstu verdim. Çağralım, yani kimsenin yani hepimizin anası kutsal, hepimizin bacısı kutsal. Yani bunlara hiç gerek yok ki bu, bu küfürlerle bir yere varamayız zaten ya. O yüzden hani bir de en sevdiğin olaydan niye mahrum kalacaksın yani? taraftar olarak söylüyorum. Bunu. Hocam bir yaşam felsefesi olarak değerlendirmeye başlıyorlar bir noktadan sonra. Fanatizm duygusu devreye giriyor taraftarlıktan ziyade. Kimseye bir katkısı olmamıştır. Hiç kimse fanatizmden de, evet. art, artı bir yere gelememiştir yani. Gelememiştir. Bak gelmemiştir değil. Gelememiştir yani. Mümkün değil. Bunu Hocam, hiçbir şey kılmaz yani. Hocam yani çok sorunuz vardı da artık hani çok da uzatmamak lazım. Ki sizinle ben daha çok program için şimdiden kafayı koydum yani. Çok, <gülüyor> böyle, yani kafa dengi derler ya öyle çıktınız. Hocam şu amatör diktar bal ne zaman başlayacak? Duyumunuz var mı? Pandemi yavaş yavaş normalleşmeye de geçiyoruz gibi Aşı da, aşılar da geldi. Valla şöyle bir, bir duyumum şöyle bir kere öncelikle e, amatör e, muhakkak oynanması gerekiyor yani e, evet. oradaki kardeşlerimizin muhakkak e, bu konuda devlet büyüklerimizin muhakkak yardımcı olması gerekiyor. Biliyorsun ki federasyon yani daha doğrusu amatör e, Türkiye amatör Futbol Federasyonu, Konflodasyonu bununla ilgili bir direktere yayınladığında en son 17 Ocak'ta oynanıp oynanmayacağına karar verilecektir diye bir zaman bıraktılar. Bundan 2-3 ay önce bir yaptıkları açıklamada. Benim şöyle bir beklentim ve duyumum var. İnşallah e, bu hafta içerisinde hani oynanmakla alakalı bir tarih verecekler gibi duruyor. O yüzden evet. e, bu iş muhakkak oynanacaktır. Hani hiç oynanmayacak gibi bir beklenti içinde olacaklarını tahmin etmiyorum ben. Bu Ma Mart'ta oynanır, oynanmaz e, Nisan oynanır. Nisan oynanmazsa Mayıs oynanır ama oynanır. Burada 7 O zaman haber muhabirliği de yapıyorum. Sadece sporla ilgilenmiyorum. Ee, orada kritik tarih 15 Şubat. 15 Şubat'tan sonra e, yüz yüze eğitime geçilmesi gibi konular da gündeme gelecek. Ama orada. Ben yaşam... şöyle bir şöyle bir şeyden bahsediyorum hocam. Unutmayın lafınızı. 15 Şubat'tan sonra başlayabilecek tek devrede birlikte hafta içi hafta sonu maçlarıyla tek devrede bu amatördikleri ve bal ligini tamamlamayı planlıyorlarmış gibi bir duyumum var benim de hocam. Ben kendime ilgili bu konu hakkında duyum demeyeyim. Kendi fikrimi söyleyeyim. Bir kere eğer oynatacaklarsa onu bugünlerde açıklamak zorundalar ki takımlara bak evet. çalışma değil. Takımlara transfer zamanı kalsın. Biliyorsun ki Kadrolar 4, yok hocam. kadro yok 4, 4 Şubat'ta transfer bitiyor. Ve 4 Şubat'ta transfer bittiğinde size e, transfer süresini uzatamaz. Buna UEFA müsaade etmiyor zaten. Evet. O yüzden bu eğer oynatacaksanız önce bu açıklama yapın ki takımlar kendilerine oyuncu bulup lisans çıkartmaya başlayabilsinler yani. Ben şöyle bir e, kendimce yorum yapıyorum. Tahminim 260 tane yakın kulübün başvurusu var bunu bunu 27 gruba bölecekler. 27 grup 12'şerli grup takımlar oluşacak. Çift devre olacak. Vallahi güdüm adam. Vallahi söylüyorum. Bu tamamen benim Hı. fikrim. 27 grup 12'şerli takım maksimum 13 olacak zaten İstanbul 18-27 takımı. Zaten onu kendi aralarında üç grup yapacaklar zaten yani. Onları kimseye bulaştırmayacaklar. Demklasmanı azaltmalar lazım yani. anladım. Evet. Daha çok hep birbirine yakın şehirleri aynı gruplarda toplayacaklar. günü birlik maça gidip gelilsin. Otel masrafı olmasın. İşte pandemiden dolayı kimseye şey olmasın diye. Sonra 9 takım çıkacak diye duyduğum kadarını söylüyorum 3. lige. Bunu da 27 takım, 27 grup, 27 tane şampiyon olacak. 9 evet. tane takım bay çekecek. 18 tane takım birbirine maç yapacaklar. 9 takım oradan galip çıkacak. 9 takım da bay çıkanlar olacak. İkisini birleştirecekler. 9 takımı çıkartacaklar. Hocam iki Benim, devre biraz zor ama. Söyleyeyim. Şöyle zor değil. Bak dokuzarlı arlı grupları, on arlı grup 11 maç yapar. Bu da yapar. Normal statüde 2,5 ay. Yani normalde ama. Pazar, evet. çarşamba araya sıkıştırdığın zaman Şubat'ın Mart'ın başında başlattığın zaman Mar. Nisan, Mayıs sonu her şey biter. Hocam peki bir aylık antrenmanla futbolcular bu yoğun fikstürü tamamen bir de amatördeki şartlar da zor. O stadyumlar falan daha zor. Ama e, hatırlarsan 3. lig ve e, TFF 1. ligde 35 gün ara verdiler başladı bu sene yani. Ama işte orada şartlar bir tık daha iyi hocam. Yani, ne şart? E, şart aynı saha. Sadece oyuncu kalitesi farklı. Saha aynı saha. Zeminler hocam. Zeminler ben, zeminler. Bak, bakma sen. Şimdi çoğu takımların hani e, bu konuda e, Sayın Devlet Büyükleri'nin Spor Bakanlığı her şeyi ve çok istatlar yapıldı yani. Çok iyi amatör e, maç oyuncu çimlerin oynandığı çok iyi sahalar var yani. Ha, olmayan var mıdır? Tabii ki vardır. Ama bir oyuncunun tabii ki toparlanabilmesi 4'e 6 haftayı gerektirir. Ama e, zaten herkes çalışıyor şu anda. Merak etme. Hepsini duyuyoruz. Hepsini görüyoruz. Hazırlık maçı yapanlar var. Geçen e Alia Karşıyaka ile hazırlık maçı yaptı. Alia Bal takımı karşı 3. takımı. Yarın da Karşıyaka teknik direktör yayınımızda onu da. Yani o yüzden yani. herkes herkes zaten antrenman yapıyorsa merak etme yani. Hani 35 bin süre ha. verecekler. O o o süre benim bu tamamen kendi şahsi fikrim. Her zaman söylüyorum. Ben asla bir Hocam oynansın da, da bir şekilde oynansın yani. yani. Bu, bu, bu lig oynanır. Ama diyorum ki Mart'ta oynanır ama Nisan'da oynanır, oynanır. Bizim dışındaki ki, sistem nasıl hocam biliyor musun? Zorlarda amatörlükler nasıl biliyor ki? Almanya 5. ligi 6. ligi oynanıyor ben görüyorum maç bu Çünkü bu amatör liglerin hani o, profesyonel ligler gibi şeyi bekleme mecburiyeti yok. Biliyorsun ki Avrupa Şampiyonası var Sözü evet. mayıs'ta. O yani orayı bekleme gibi bir sıkıştırma takvime gerek ihtiyaç yok zaten amatör. Zaten şeyi de planlama açısı da tamamen e, TAS'tır. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun konfederasyonudur zaten. Planlamayı da onlar yapıyor zaten. Hani bakarsın TFF ile aslında hiçbir bağlantısı yoktur. Çünkü amatördür tamamen. Sadece evet. başkan Ali düşmezdir aynı zamanda da başkan vekildir Türkiye Futbol Federasyonunda. O yüzden hani bu ligi oynanır. Ama dediğim gibi Mart'ın ama süper amatörler nasıl oynanır? Tek devrem oynanır. Hani gençlik kardeşlerimiz 17'ler 19'lar nasıl oynar? İnan onlarla ilgili bir yorum yapmak ama bal ile ilgili böyle bir ön yorum var açıkçası. Vallahi ekonomi olarak yüz binlerce insanı ilgilendiren bir durum olacak. Tabii yani, ki işte. Aileleri, hani falan. Ailelerine bakarsan hepimiz kardeşlerimiz mağdur mu? Evet mağdur. hocam Ama Ben en azından ben kısa şöyle, çalışma şöyle... ödeneği bağlanmalıydı diye düşünüyorum o, o insanlara da. Ben en azından. Ya bunları bunları aslında işte hani bölgenin amatör futbol federasyonları yapabilir bunlar. Bölge. Evet. Yani bölgesel olarak. Geçen mesela takımlara belli bir e, para dağıtıldı. Ben hepsini biliyorum. Yani. yani takımlara belli bir paralar dağıtıldı. Yani hani O yüzden e, bu, bu, bu tamamen Spor Bakanlığı... Ya oyunculara ulaştı hocam? Mesele orada o para. Vallahi Takıma kulüplere gittiğini ya? biliyorum ben. <gülüyor> ben kulüplere gittiğini biliyorum. Net. Çünkü bilgi... Hocam son sorum için... şu. Ee, teklif var mı? Görüşüyor musunuz? Kariyer hedefleriniz neler? Hani sizi ileride böyle Kırmızı grup, beyaz grup, TFF birincilik Keşke süperlik Vallahi, Ben şunu şunu söylüyorum kendimle alakalı Bir kere her şeyden önce Bizim için hayırlı olacak bir takım olması Bizim için her zaman Önemlidir Gittiğimiz yerde başarılı olabilmek için ben her zaman bunu isterim Bunun da ligini hiç ayırt etmem açıkçası Ayırt etmek de istemiyorum zaten hani Futbol hizmetse yukarısında da hizmet vardır Aşağıda da hizmet vardır Tabii ki herkesin e, bu işi yapıyorsanız hep en üstlüklerde çalışmak istersiniz. Yani ben e, üç buçuk sezon derince AŞ'i çalıştırdım. Yani Sayın Şahin Çavuşoğlu ile çok keyifli zamanlar geçirdik, çalıştık. E, ben Payas'a gittim. Sayın Osman Tufan'la çok güzel bir zaman geçirdim orada. Ama Kemer'de aynı zamanı geçiremedik. Çünkü oradaki konjöktür çok farklı bir şey var orada. Yani. Orayı çözmek gerekir. Gittim müsait diyeyim herhalde Şu sıcak yaramamış. <gülüyor> İklim aslında ben sıcağı severim ki Adana'da kaldım biliyorsun yani senelerce Adana Spor'da evet. oynadım. O yüzden iklimden başka şeyler var. Kemer'in iklimi yok olmamış hocam size. <gülüyor> Valla hocam siz Erdin'le çok fazla bir şey konuşamadık. Hocam tanıtımı görünce aradı beni. Yani Hı. hocamdı benim deyince ben de oradan biliyorum. Hocam çok güzel programdı. Valla yarım saat 40 dakika yaparız diye başladık ama baktığıma göre 64 dakika olmuş. Yani bir saati geçmişiz. Hocam ya, ben valla... devam programlarını talep ediyorum sizden. Ha, zaten 21 Ocak için söz aldık. Böyle lig değerlendirmelerini yapacağımız Tabii bir devam Tabii daha da keyifli programlarını... Çok sorular Hocam geldim. Sakaryalılar da bastırıyor. Sakaryalısınız. Onlara da bir de, Sakarya Spor içeren bir selam gönderirseniz. Ben, ben bir Sakarya Spor bir de Kocai Spor değerlendirmesi yapayım. Tamam. İki camia biliyorsun bir dönem ben Kocai da çok kısa bir dönem de olsa şeyim oldu. İkisi de çok büyük kulüp. Ben isterim ki onların aynı grupta olup taraftarla ama tabii ki fanatizme kaçmadan, birbirine zarar vermeden, eski zamandaki gibi maçlar olsun, derbiler çok güzeldir çünkü. Yani gene öyle bir aslında derbi bekliyorum ki geçen sene bir hazırlık maçı yapılmıştı seyircisiz. Yani önce onu isterim her şeyden önce ama kesinlikle şiddetin olmadığı bir konum olsun. Öyle bir ortam olsun. Şakarı aslında daha beklentilerin içinde olan bir takımdı ama orada devamlı bir e, hani kals oluşuyor yönetim değişecek diye işte ertelendiler kongre olmadı. Yani bir 5'te 5 beş yaptılar bu bu hafta dün Kastamonu'ya yenildiler. Taraftar Sarsız. konuşmasından sonra oldu hocam o 5'te 5. Beş. <gülüyor> ben o maçta da vardım. Bodur maçına da gitmiştim yani hani maçtan sonraki konuşmayı şeyde de gördüm. Eee tabii ki çok önemli ya her iki tarafta. Her iki tarafta e, Kocaelispor bu, bu sene buraya yeni çıktı. Onlar içinde e, yeni bir şeyler var. Ama orada da bazı hatalar yapıldı. Bunları zaten herkes dile getirdi. Ben çok dile getirmek istemiyorum. hani e, Çünkü e, her türlü şartlarda bir camia sonuçta. Kimseye de bu konuda akıl verecek şeyim yok ama e, bilgi mi? Evet bilgiyi verebiliriz. Ama akıl o başka bir şeydir. zaten Zaten Dünyada nazar değmeyen tek şey e, insan aklıdır Çünkü kimse kimsenin aklını beğenmez. Kimse kimsenin aklına da nazar değdirmez. Ha, keşke o an hakkı bende olsun demez zaten kimse. O yüzden de insan aklına asla da nazar değmez yani. Böyle de bir cümleyle kapatayım. Her iki camiada, büyük camia daha yukarılarda olması gerekiyor. Demek ki olamadıkları için muhakkak ufak tefek hatalar oluyor. Bu hataları sayın e, şehrin büyük e, abileri diyeyim e, belediye başkanları daha objektif, daha doğrusal, daha realite tarafından olaylara bakarlarsa bu camialar muhakkak eskiden olduğu gibi tekrar Süper Ligi'ye dönecektir ama önemli olan bakış açıları. Hocam o son kurduğunuz cümleyi Bursa ve Eskişehir içinde ben geçerlidir diye söyleyeyim. Ol, ya Eskişehir... Olmuyor ne yazık ki yani. Bursa'yı bu bu da sa söylüyorum hocam. Hep şey konuşunca ben eleştiriliyorum maalesef. Bursa'yı da ekliliyorum. şimdi orada benim e, dostlarım diyorum işte ilan zaten bizim kardeşimiz yani hani bir 80 trilyonu açılabilme gibi bir şey duydum ben geçen bir sohbette ettim. hocam ya. ben 40'a sıfırlanır mı diye iddia ediyorum 80 falan şey yani 200, 250, 250 borç var yani 80. Hocam fazlasıyla <gülüyor> hakimim. Yani bak konu Eskişehir <gülüyor> spor programına dönüyor. Ben bir şey Fazlasıyla bak, hakimim. Bu, ben şöyle söyleyeyim. E, Samsunspor döneminde büyük takımlara biliyorsun ilenmasız Tümer Metin, Cenk İşler, hı hı. sonra Vural, Celil, Musa, Gö Güngör, Adnan Öztürk, Güngör Öztürk. Bak şu ana kadar benim saydığım 8 tane Süper Lig'deyken büyük takımlara büyük paralarla oyuncu transfer göndermişler, değil mi? Büyük paralarla evet. yani. Ve Samsunspor şu andaki mevcut başkanı almadan önceki halini hepimiz biliyoruz. Yani. 45 milyon için, borçla aldı Yüksel, şimdi, yüksel, yüksel Başkanı. E, Eskişehir için söyleyeyim şimdi ben. Yani. Yani bildiğim kadarını söylüyorum ben işte. Yani Alper Potun gitmesi, Tarık Çambı'nın gitmesi, Erkan Zengin'in gitmesi, Veysel. Yani sen at, arada Hocam bu takım başkan... Batuhan Karadeniz'i bonservisiyle sattı. Süleyman Yula'yı bonservisiyle daha, sattı. Daha arkadaş, bilinmeyenleri söyleyeyim daha, ben size yani. Daha bunlar bunlar büyük paralarla, değil mi? Büyük transferler yaptılar ve bu takımlar bu kadar borçun içinde. Yani orada, orada o zaman e, bu kadar büyük e, takımlara büyük paralarla satılan oyuncular bu takımlar nasıl bu kadar borcun içinde kalabiliyorlar? 20 ben milyon euro sadece, baş... hocam. Ben sadece onu söylüyorum sana yani. 20 milyon euro, yani şey, şey, 19, şey mi? milyon euro saydığınız futbolculardan gelen para. 19,5 milyon euro. Söyleyin. Mi? Eskişehir'le ilgili bir şey söyleyeyim mi sana? Bak, söyleyeyim bu net oyuncu. bilgi olduğu için söylüyorum. Bir oyuncu öylesi oyuncunun ismini vermeyeyim. Kendi milli Bilal takımında Ceylan. değil. Kendi milli takımında sakatlanıyor. Jelakaminko. Diyorlar ki, bu oyuncunun bize sözleşmesini gönderin, kulüp gönderiyor. Oyuncunun alacağını kaç paraysa 10 lirasını Eskişehir Spor Kulübü'ne gönderiyorlar. O çocuğa hani oyuncuya veresin bizim milli maçta sakatlandı diye. Ya adama uçak ben ben çok iyi biliyorum yani. olayı. Adamı, İzleyenler de anlasın diye bekliyorum. Ha, ben nereden biliyorum o zaman? Bak ben Herkes biliyor. Bak, bu adam uçak bileti bile almıyorlar ya. Adam ona 250.000 €'sını almış. O adama abi. şu an hocam o adama bugün 1.2 milyon euro borcumuz var. İşte. Bak adamın euro. parasını almışsın. Ya ben, ben Alper Potuk'la ilgili bir şey anlatayım. Ya adama 6 milyon, 10 milyon yureği satmışsın. Herife borcum var. içerideki alacaklarına çek vermişsin, onları da ödememişsin. Ya zaten bundan almışım parayı bu çocuk gidiyor diye yani. Alper Potuk'la alakalı. Alacaklarına karşılık çocuğun kendi alacakları ile ilgili çek veriyorsun. Ya bu çekleri de ödemiyorsun ya. Yani. Sana sonraki yönetim ödemek zorunda kalıyor. Bir de çekin üstünde sahte imzalar var yani. Bu bunlar biraz itam olur da. Şimdi ben o toplara ben girmeyeyim. Bu, bu ben bu olayı ben için bu, bugün için söyleyebilirim. Alper Patum'un alacağı yok. Başka sonraki yönetimler ödemiş olabilir dediğiniz gibi. Bizim Doruk Antok'e borcumuz var mesela. Ben çeki ben götürdüm Eskişehir'e. O yüzden biliyorum Alper Patum çekini. O yüzden biliyorum da söylüyorum bunu. Yani bunu duyum olarak söylemiyorum ben. Hocam şimdi birincilik diye bir hesap var. Eskişehir Spor konusu açılınca sürekli beni eleştiriyor ama kendisi de sürekli Adana Spor yazıyor. Ona da sevgilerimizi iletelim. Ben demin işte soruyor sordu bana. Ee, hocam bu, kendisi e, sadece şey. Adana Spor soruyor hesabına adı birincilik ama konu Eskişehir Spor'a gelince beni eleştiriyor. Kendisine de sevgilerimizi iletiyoruz. Ben Hocam, de çok sevgilerimi teşekkür ederim. iletiyorum ve biz herkesi e, naçizane fikrimizi, bilgimizin neticesini herkesi yorumladık. Gene söylüyorum. Lütfen hiçbir camia e, yanlış anlamasın. Biz burada ben asla ahkam kesmedim. Mevcut kendi fikrimizi, kendi düşüncelerimizi aktardık. 21 Ocak'taki Tamam ben yazdım buraya. Not aldım. 21 Ocak'taki programda inşallah takımların transferlerini görüp çok kırdıysak konuşmalarımızda yatıyorum Giresun için olsun başka takımlar için kimi kırdıysak da, özür dilemesini biliriz. Yap takım devre arası iyi, şamp iyi transfer yapan takımlar şampiyon olacaktır. Ve bu ligde de dediğim gibi benim 4 takımdan 3'ü muhtemelen çıkacak gibi duruyor. Teşekkür ederiz hocam. Altta çok fazla tekrar sorular gelmeye başladı. Bizim yayının başında konuştuğumuz hocam Adana Demir Spor gibi örnek vereyim ben orada Altay gibi. Biz o konuları konuştuk. Tekrar konuşmayalım diye sormadım ben tamam. hocamıza. Ama bu programın tekrarı hocam. Bir iki saat sonra YouTube'da olacak. Futbol Anadolu e, hesabında YouTube'da. Oradan seyredebilirler. Çok teşekkür ederiz hocam. E, ben teşekkür ediyorum. Diyorum. Tekrar iyi geceler. 21 Herkes Ocak'ta iyi. görüşürüz. Adana Spor'la da hocam hani bir e, temasınız olursa haberimiz olsun. Özel olan, haber olarak geçelim. Çünkü Adanalar acayip bastırıyorlar yani. Olmaz olmaz. Herkes rahat olsun. Herkes rahat olsun rahat olsun derken hocam şey. giderseniz rahatlayacak adamlar zaten yani ya, parti ya, mevcut kardeşlerimiz inşallah başarılı olsunlar ee, sıkıntı yok bizim için yani şehir takımları düşmesin hocam şehir takımları şehir takımları kalsın yok. kesinlikle katılıyorum şey o yüzden diyor ya camiyalar taraftarları olan e, işte Sakaryası Kocaeli'si Adana'sı Demirspor'u hani Eskişehir'i Bursa'sı hani bu, bu takımların transit seyircileri olsaydı daha daha farklı puanlar olurdu onu söyleyebiliyorum Neyse hocam, iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar herkese, sevgiler saygılar.